16 Mayıs'ta başlayıp 30 Haziran'da sonlanacak olan 45 günlük başvuru sürecini kolaylaştırmak ve adaylara destek olmak için birkaç farklı mekanizma kurguladık. Başvuru sürecinin tamamını Bellekibe Yönetim Sistemi üzerinden yürüteceğiz. Öncelikle bizlere her zaman başvuru et haklaradestek.org e-posta adresinden ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Bu şekilde sorularınızı iletmeniz için son gün 20 Haziran. Sizlere en geç 23 Haziran'da dönüş yapacağız e POSTA adresimize ek olarak bir de destek masası kurduk. Bize haftanın 4 günü, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10 ila 16 arasında 0546 903 03 56 nolu telefon numarasından ulaşabilirsiniz. 30 Mayıs, 13 ve 20 Haziran tarihlerinde düzenleyeceğimiz Çevrim içi soru cevap toplantılarına katılarak başvuru sürecine dair sorularınızı iletebilirsiniz. Bu toplantılara haklaradestek.org web sitemizden kayıt olabilirsiniz. Ayrıca sitemizden detaylı bilgilere ve dilerseniz bir önceki programa dair detaylara da ulaşabilirsiniz.